Taliban'ın Kabil'e girmesiyle büyük kaçış başladı. Binlerce sivil göç yoluna düştü. Kabil'e kaos ve korku hakim. Taliban, 4,5 milyon nüfusu kente girdi, kaçış başladı. Göç kafilesi öyle büyüktü ki... ...özellikle Kabil Havalimanı yönünde trafik durma noktasına geldi. Otomobiller kontak kapattı. Araçlarını bırakıp yola yaya devam edenler oldu. Dükkanlar yağmadan korunmak için kepen kapattı. Bazı vatandaşlar çuvallarla erzak depoladı. Azerbaycanlı sığınmacıların da Bu muhacirler sosyal alışverişlerde video paylaşıyor. İzleyince tamamı bana geldi. İşte tam zamanı. 5 kişinin görüntüleri lere akın var. Pakistan sınırındaki Chaman kentinde insan seli oluştu. Binlerce kişi Özbekistan sınırına gitti. Taliban dehşetinin arkasında bırakanlar gelecekleri için hala endişeli. Buraya ailemle geldim. Karımla bir de geldim. Tüm babalarım orada kaldı. Şimdi buradayız. Ne olacağını Allah bilir. İş bulabilecek miyim? Savaş nedeniyle dönemeyecek miyim? Bilmiyorum. Biz nas kıladır da şahsınıza söz Afganistan'da 750 bine aşkın kişi çatışmalar nedeniyle göç etmek zorunda kalmış... ...ve çoğu Kabil'e sığınmıştı. Yüz binlerce kişi şimdi bir kez daha talibandan kaçıyor.